Sosyal medya ve medya koşuluğu nedir? Malum herkes, öğrenciler, çalışanlar, kariyerine yükselmek isteyenler, yöneticiler, patronlar ve siyasetçiler medyada ve sosyal medyada doğru yer almak istiyorlar. Kendileri hakkında doğru bir imaj oluşturmak istiyorlar. Kendilerine yaptığı sosyal medya ve medya koşluğuyla daha çok bilini biliniyorlar ve daha doğru tanınıyorlar. Tam da bu noktada, o noktada eğitimler almış, süpervizyonlardan geçmiş medya ve sosyal medya koşları kendilerine profesyonelce behberlik ediyor, eşlik ediyor. Sakın bu fırsatı kaçırmayın. Mutlaka medya ve sosyal medya koşlarından imaj koşluğu ve medya koştuğu Alanız pişman olmayacaksınız çünkü sizi kimse pişman edemeyecek.